Her gün niçin bakıyorsun öyle? Bakma aynalara, sır olan onlar değil, gölserindir. Her gün onu anlamaya çalışırcasına, bakma aynalara, anlamaya çalıştığın diyorsun. Hangi vaktinde gözlerin ilişirse tabana bakma öyle, ben yine kaybettiğin kendindeyiz.